Kova burcu kadını mantıksal karakteriyle tanınıp, akılcı tavırlarıyla çevresi tarafından dikkatleri üstüne çeker. Duygusal yönü mantıksal yönüyle doğru orantılıdır. Fakat bunu göstermez. Sadece samimi olduğu kişilere bunu gösterir. Tanıdığı kişilere karşı küçük bir çocuk gibi saf olur. İçinde biriktirdiği ne varsa hemen dilindedir. Eğer size güvenip değer veriyorsa önce size gelir. Önce kime derdini anlattıysa o kişiden başkasını anlatmaz, başkasını anlatmaya gitmez. Karşıdaki insanın düşüncelerine oldukça önem verir ve buna dikkat ederek adımlarını atar. İleri düşünür, ilişkisini tutkulu ve ateşli yaşar. Ayrıca kıskançtır, inandığı bir şey varsa onun peşinden gider. Bu yanlış olabilir tabi. Ailesi son derece önemlidir. Bu yüzden bir o kadar da fedakardır. Kova kadını zor güvenir kendince testler uygular karşıdakine. Bazen bir tek hareket ile onun güvenini kazanabilirsiniz. Bu bazen hemen hemen bir yıl sürebilir. Bazen hemen olur, bazen... Yıllarca da sürebilir. Bir gün, bir sene, beş gün, beş sene gibi diyebiliriz. Çünkü onun için önemli olan zaman değil, tavrıdır. Eğer değer verdiği şey kesinlikle saygıdır. Gururlu ve kibirli bir yapısı vardır. Güvendiği ve değer verdiği insanların yanında özgür olduğunu hisseder ve doğal tavırlar saygılar. Kendini belli bir kalıba sokmaya çalışmaz. Nedense hep bunu yapar. Daima dış dünyaya karşı bir savunma halinde olur. İtici ve soğuk bulunabilir dışarıdan. Onları tanımayanlar için kendini beğenmiş egoist bir kadından başka bir şey olmazsınız. Ama bu önemli değil. Siz kendinizi bilin. Ya da bilirsiniz. Koş burcu erkeği tamamen rahatına düşkün, duygusal, bunu göstermeyen, sert bir kabuğu olan yufka yürekli, inatçı, mükemmelliyetçi ve espri bir karaktere hale tavra sahiptir. Aynı kova kadını gibi inandığı değerlerin üstüne gider ve asla yerim atmaz, adım atmaz. Sevdikleri vazgeçilmezdir onun için. Onların mutsuz olması onu da mutsuz eder. Asla belli etmeseler de yumuşacık bir kalbe sahiptirler. Sert ve kötüm görünmeye çalışmaları bu yönlerini saklamalarından kaynaklanır. Duygusallığı, zayıflık, zaaf noktası olarak gördüklerinden kendilerini bu konuda savunurlar. Hemen güvenmezler. Kafalarında kurdukları hazır bir test vardır. Karşındaki kadını daima dener, kendince süzer. Hemen kapılmazlar. Aşık olmadan aşık etmek onlar için ayrı bir zevk noktasıdır. Egoları yüksek olduğundan bu onların daima hoşlarına gider. Eğer bir koç erkeği seviyorum derse bu sadece sizi sevdiğini değil, size güvendiğini, özlediğini, istediğini, değer verdiği anlamına gelir. Tutkuları daha ön planda tutar ve sorgulanmayı, kısıtlanmayı asla istemez. Yapmam diyorsa zaten yapmaz. Eğer size bunu söylemiyorsa korkun. Yalanı kendine yakıştırmaz. Bu nedenle karşısındakine kaçamak cevap verir ya da hiç cevap vermez. Sonra size yazar. Siz de bunu anlamazsınız. Bu iki karakterdeki iki insan bir araya gelirse anlaşma derecesi oldukça yüksektir. Her iki taraf da birbirine benzer, dediğim dedik ve inatçıdır. Daima tartışmaların olduğu sempatik bir ilişki süreci yaşarlar. Her iki tarafın ilişkiye bakış açısı aynı olsa da yaşayış biçimi farklıdır. Kova kadını daha sakin ve minik ayrıntılara yetinirken koç arkeği daha hareketli ve elle tutur beklentiler içindedir. Bir ufacık şeylerle tatmin olurken bir taraf zor tatmin olur. İlişki tezat olduğu için uzun süreli olmaz. Tezatlığın ortadan kalkması için iki tarafın özelliklerini yer değiştirmesi gerekir. Bu yüzden bu ikiliden nadiren mutlu çift ortaya çıkmaktadır. Ya çok mutlu ya da çok mutsuz olurlar. Kova burcu kadını ile Koç burcu erkeği ilişkisinde öncelikle bilmemiz gereken mesele ikisi de idealisttir. Kova burcu kadını ilk görüşmesinde Koç burcu erkeğinin başını döndürebilir. Kova burcu kadının en dikkat çekici gözlerine Koş burcu erkeği asla hayır diyemez ve anlam veremeyeceği şekilde kadının gözlerinden etkilenir. Ama bunu yaparken de zorlanır. Çünkü hiçbir zaman duygularıyla hareket etmez, mantığıyla hareket eder. Bu ilişki o kova burcu kadın için zor değildir. Çünkü o aşk kadınıdır. Kova burcu kadını özgürlüğüne düşkün, koç burcu erkeği ise asidir. Bu iki insanın birlikteliği muhteşem olur. Kova burcu kadının diğer bir özelliği de neşelidir ve neşeli insanlarla birlikte olmayı tercih ederler. Kova burcu erkeği ne kadar asi olsa da neşeli bir yapıya sahiptir. Bu özellik kadının hoşuna gidecektir. Özellikle kadının açık alın yapısı, hoş ve biçimde yüz yapısı, düz ve güvenilir oluşu, kararlı davranışları birçok erkeği etkiler. Ancak Kova burcu kadının seçicidir ve karşı cinste bazı özellikler arar. Kendisi gibi güzel göz ve yüz hatları düzgün yapıya sahip erkekleri arar. Bu özellikler Koş burcu erkeğinde bulunan özelliklerdir. Bu sebepten dolayı güzel anlaşırlar. Kova burcu kadını kararlıdır. Bu özellik koç burcu erkeği için de doğrudur ve geçerlidir. Bu onların ilişkisinin iyi bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır. Kova kadını ve koç erkeği burçları arasında en sık karşılaştıran beraberliklerin başında yer alır. Fakat bilindiği üzere çoğunlukla kısa süreli olur. Bunun nedeni ise iki tarafın birbirini tanımaktan kaçınmasıdır. Birini tanıyabilmek için ön bilgiye sahip olmak gerekir. İşte bu ön bilgilerin en bilinen kaynağı ise tabi ki burçlardır. Her iki burcun birbirleriyle uyum gösterip anlaşabilmesi, her iki burcun ayrı ayrı değerlendirmesi olacaktır. Yapmanız gereken hem kendi burcunuzu hem de partnerinizin burcunu, karakteristik özelliklerini bilmek, araştırmaktır. Özellikle ve öncelikle koç burcunu ele alacak olursak eğer, kadını ve erkeği ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Bazı noktalarda da apari özellikler sağa gider. Farklı özelliklere sahip bu iki burcun bir araya gelmesi çoğu noktada uyum göstermez. Özellikle kova kadını ve koç erkeği bir araya geldiği zaman çok tutkulu, mantıklı bulunan ilişki sonradan abuk sabuk bir noktaya ulaşabilir. Her iki tarafta bu seviyeye nasıl geldiğini bile anlamaz. Oysa ki beraber olmaları birbirlerini dinledikçe gerçekleşebilir. Kova kadını dediğim dedik, koç ondan inat olunca bu pek mümkün olmaz gibi görünür. Ayrılıkları da kavuşmaları gibi şiddetli olur. Ama beraberlikleri büyük bir samimiyet içinde ilerler. Hiç olmadıkları kadar rahat olurlar. Çok hızlı başladıkları için uyum göstermekte zorlanırlar. Yavaş gitmekte fayda var. Beraber vakit geçirirken sıkılmalar, tartışmalar, takışmalar ve bunun sürekli olması ile zamanla birikerek tartışmalar büyür ve tartışmalara dönüşmesi durumu iyice güçleştirir. Ayrılıklar genellikle kova kadının tavırları gerekçe gösterilerek koçun terk etmesiyle olur. Koç kova kadınına saygı duyar. Bu gibi ilişkiler daima birkaç kez denenen ilişkiler olur. Ama aynı durum koş kadın ile kova erkeği için geçerli değildir. Aksi gibi bir çok uyumlu bir çift olurlar. Kova erkeğinin baskın ve yönetici tavrı koş kadınla etkiler ve ilişkinin uzun soluklu olmasını sağlar. İlişkide kova erkeği kendinden beklenmeyen sürprizler yaparak koş kadını tesiri altına bırakır. Birbiriyle uyumu kadın erkekte farklılık gösteren bu uçlar karşılıklı olarak dikkat edilmesi halinde istenen sonuç olur. Fakat koç burcu erkeği ve kova burcu kadını nadiren bir araya gelir. Ayrıldıktan sonra daima bir taraf ömrünü diğerini unutmakta geçirir. Kova kadını sevecen, fedakar, dost canlısı, güler yüzü, inatçı, kendi değerlerine düşkün, ailesine ve eşine bağlı gelecek planları olan tasarruflu, anlayışlı bir karaktere yapıya sahiptir. Bu yapıdaki bir kadın koç erkeği ile evlenince evlilikleri, koçun sorumsuz tavırları, ani çıkışları, patavatsız, Sözleri nedeniyle sorunlar çıkarabilir. Aynı zamanda kovanın yıkamadığı tabuları, kıskançlığı, otoriter tavrı ve ani parlamaları da sorunlara yol açar. Her iki tarafından birbirine haz etmediği tavırlardır bunlar. Koç erkeği, mükemmeliyetçi, detaycı, sevecan, esprili, iletişim yetenekleri kuvvetli, annesine ve ailesine düşkün, duygusal, tutkulu ve şevetli bir yapıya sahiptir. Kova kadınıyla yaşadığı evliliğinde bahsi geçen sorunun yaşanmaması için tarafların karşılıklı olarak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 Boğa burcu kadınıyla Koşburcu burcu erkeği beraberliğinde ilişkiden önce oturup konuşulmalıdır. Boğa burcu kadını sağlam adımlar atarak giderler. Duygularıyla hareket eder ama antrenasını asla bırakmaz. Oturaklı olan Boğa burcu kadınları Koşburcu burcu erkeğine başta çok sıkıcı gelebilir. Çünkü Koç burcu erkeği beraberlikte romantizme çok önem verir. Kadının ayağını yerden keser. İlişkide eğlenceye, neşeye, mutluluğa önem verir. Onu tanıdıkça ve iş dünyasına indikçe daha çok bağlanır.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 Aralarında ne kadar büyük zıtlıklar olsa da bu onların hayatlarının dengeleri için de önemlidir. İşte size bir örnek. Anahtar ve kilidin özellikleri birbirinden tamamen farklıdır, birbirlerine zıttırlar. Ancak anahtarın kilidi açmasını sağlayan asıl bu zıtlıktır. Tüm farklılıklara rağmen aralarında kusursuz bir uyum yaşanır. Koç ve da aynı anahtar ve kilit gibi birbirlerinden çok farklı olabilirler. Ama bu farklılığın içerisinde mükemmel bir uyum yakalayabilirler, birbirlerini tamamlayabilirler.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 Koş Burcu erkeği ise tam tersi hayatına sürekli değişiklikler yapmak ister. Burada Boğa Burcu kadınının sıradanlığı Koş Burcu erkeğinin ilişkiden soğumasına neden olabilir. Ancak aralarındaki sevgi gerçek ve güçlü ise bunun önemi kalmaz. Koş Burcu kadınının sabırsızlığı ile Boğa Burcu erkeğinin kanlı oluşu aralarında bazen sorunlara bazen de iyi şeylerin olmasına vesile olur. Örneğin bir şey satın alırken Koş Burcu erkeği kararsızsa Boğa onu hemen dengeler. Boğaburcu kadın oldukça büyüleyici bir güzelliğe, çekiciliğe sahiptir. Koç de bu güzelliğe düşkündür. Bu açıdan evlilikleri tam bir aşk evliliği haline dönüşebilir. Ama ikisinden de kendilerine var olan bazı özelliklerinden kaynaklı bu aşk sönebilir. Ama kadının mantık delisi olması, koç ise düşünmeden sürekli hareketli olması ikisini de sıkabilir. Ama sevgi her şeyi düzeltebilir. Koç burcu ve boğa burcu birbirlerinden farklı karakterlere sahip oldukları halde uyum sağlayabilen nadir burçlardır. Koçun yıldırım hızını ancak çekici boğanın samimiyeti yavaşlatabilir. Boğa ve koç burcu zaman zaman birbirlerini ters, ters düşseler de zaman içerisinde birbirlerini tamamlarlar. Orta yolu bulma konusunda zorlanmazlar ama belki de onları bir araya getiren yine onların bu zıtlıklarıdır. Bu ilişkide koç burcunun tutkulu bir aşık olması boğanın başını döndürür.